Merhaba sevgili boğalar ve yükselen Burcu boğa olanlar 2021 Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili boğalar Eylül ayı sizin için eğlenceli, keyifli, yaratıcı faaliyetlerin öne çıktığı, duygusal ve romantik konulardan zevk alabileceğiniz hareketli bir ay. Şimdi konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Ee, Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda olacak. Mars ayın 15'ine kadar Başak Burcu'nda. Ee, Venüs ayın büyük bölümünde yine Terazi Burcu'nda ilerliyor. Daha sonra ayın... Ee... 10'undan itibaren Akrep Burcu'na geçecek 7 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay var 21 Eylül'de Balık Burcu'nda bir dolunay var ve ay sonuna doğru 27 Eylül'de Merkür gerilemeye başlayacak şimdi detaylara bakalım Evet aya özellikle eğlenceli konularla başlıyorsunuz Çünkü 5. ev temalarınız ön planda olacak Güneş Beşinci evinizi aydınlatırken Mars da enerjiyi buraya taşıyor zaten. Ayın 15'ine kadar biraz hani kişisel aktiviteler, sizin keyif aldığınız, zevk aldığınız konulardaki uğraşlar, hobiler, sanatsal faaliyetler, sosyal etkinlikler, aşk temaları, romantik konular ya da çocuklarınızla ilgili temalar öne çıkacak. Ee, özellikle ayın başında 1 Eylül'den itibaren 1-5 Eylül arası mars Neptün karşıtlığı da aynı alanda etkinleşiyor ki bu biraz bazı endişeler kaygılar, belirsizlikler ortaya çıkarabilir. Mesela duygusal konularda biraz e, belki memnuniyetsizlikten hissedebilirsiniz ya da çocuklarla ilgili bazı endişeler olabilir. Yaratıcı konularda ya da şansa ihtiyacınız olan alanlarda Buralarda çok fazla risk almamak gerekiyor. Çünkü Mars-Neptune karşıtlığı enerjimizi çok doğru kullan kullanamamaya yol açabilir. Biraz zararlı etkiler ortaya çıkarabilir. Ancak bu etkiler ayın 7'sinden itibaren düzelecek. Ayın 7'sinde Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yepyeni bir ay yeni taze enerjiler söz konusu bu yeni ay çok keyifli burcunuzdaki Venüs'te de çok güzel bir üçgen açısı var muhteşem bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim lütfen kişisel doğum haritalarınızı özellikle bakın şimdi 14 derece Başak burcunda olacak bu yeni ay e, güneş burcunuz yükselen burcunuz kişisel gezegenleriniz 14 derece ve yakınlarındaysa bu etki çok güçlü bir şekilde hissedilebilir. Sizin hayatınızda kişisel olarak yeni ay tesirleri gündemde olabilir. Değişken burçlar tabii ki daha fazla etkileneceği için yine kişisel haritalarınızda özellikle başak, balık, ikizler, yay burçlarında gezegen bulunuyorsa yeni ay tesirleri daha da aktifleşebilir burada. Özellikle tabii ki Uranüs'ün teması Boğa burçları çok etkiliyor. Yükselen boğaları da, güneşi boğa burcu olanları da etkiliyor. Sürpriz durumlar hayatınızda. Heyecan yaratıcı durumlar ortaya çıkabilir. Aşık olabilirsiniz. Yani bir anda böyle heyecanlı bir aşk gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Hamilelik olabilir. Örneğin sürpriz bir hamilelik olabilir. Ya da çocuklarınız var. Onlarla ilgili mutluluk verici gelişmeler olabilir. Böyle günlük hayatınızı hareketlendiren, mutlu olacağınız... Sevdiklerinizle bir, ar bir arada olacağınız güzel organizasyonlar olabilir, belki bir tatil, bir gezi, bir seyahat olabilir. Maddi şanslarınız da var. Çünkü e, özellikle 5. ev şanslı konular demek. Yani maddi manevi, biraz şansa ihtiyacınız olan alanlarda ilgili. E, bu dolunay sırasında e, terazi burcundaki Venüs'ün kova burcundaki Jüpiter'le de güzel bir üçgeni var. Uranüs'ün yine Güneş ve aile teması var yani Dolayısıyla biraz böyle şans fırsatlar ummadığınız yerden gelen böyle hızlı gelişmeler hani sürprizler bu yeni ayda bekleyebilirsiniz Aslında bunlar maddi konularda da olabilir iş hayatınızı ve mesleki konularda güzel açılımlar olabilir ee, bazı değerlerinizi yeteneklerinizi kullanabileceğiniz güzel işler imkanlar çıkabilir karşımıza örneğin ee, yani mutluluk verici gelişmeler var. Ben e, özellikle yeni ay haritasını incelediğimde özellikle toprak burçlarımızı çok olumlu etkiliyor bu yeni ay. Sizin için de çok güzel sürprizler gündemde olabilir sevgili başaklar. Evet 6 Eylül 21 Eylül arası yeni ay enerjileri devrede olacak. Bunlar aktif olacak. 12-13 Eylül gibi ay ilk dördün fazında. Bu ilk dördünde e, özellikle e, biraz para konuları yatırımlar, belki aşk ilişkiler, romantik konularda biraz böyle kararsızlıklar ve belirsizlikler hissedebilirsiniz. Özellikle 12 Eylül'e, 13 Eylül'e biraz dikkat edin. Çok hızlı kararlar vermeyin. Güneş Neptün karşıtlığı da etkinleşiyor çünkü biraz çok idealiz, çok hayalci olmamız, çok duygusal olmamız mümkün. Buralarda özellikle para konularına da, herhangi bir ilişki alanına da daha objektif yaklaşmakta fayda var. Şimdi Mars terazi burcuna geçecek 15'inden sonra. 15'ine kadar daha eğlenceli konular, yaratıcı konulara enerjimizi harcıyoruz. 15'inden sonra Mars iş ve günlük hayatımız alanına biraz daha yöneldiğimizi gösteriyor. Venüs zaten ayın 10'una kadar terazide çok güçlü bir şekilde sizi destekleyecek özellikle güzellik estetik kişisel bakım sosyal hayat aşk konuları, işte başarı buralarda da aya zaten güçlü başlıyorsunuz ayın 10'undan sonra Venüs akrep burcuna geçecek 10 Eylül'den sonra sevgili boğalar ilişkileriniz biraz daha Venüs desteği almaya başlayacak yani burada Venüs akrepte tutkuludur yani ikili ilişkiler aşk ilişkileri buralarda daha tutkulu durumlar oluşmaya başlayabilir ama parasal iş ilişkiler ve işbirlikleri alanında da Venüs'ün faydalarını görebilirsiniz ay boyunca Merkür terazi burcunda bu biraz hani zihninizin günlük hayatınızdaki konuşmaların iletişimin bilgi paylaşımının genel olarak Aslında iş ve sorumluluklar alanında da yoğun olacağını bize gösteriyor Merkür terazide uzlaşmacıdır ve sorun çözücü çözücüdür e, hak hukuk adalet konularında eşitlik konularında arayışları artar Yani Siz de bu dönemde e, beraber çalıştığınız kişilerle e, daha rahat iletişim kurabilirsiniz veya bazı iş ilişkileri ortaklıklar işbirlikleri alanında da daha rahat çözümler üretebilirsiniz 27 Eylül'e kadar Merkür ilerleyecek, güçlü. Ama 27 Eylül'de gerilemeye başlıyor. 27 Eylül ile 19 Ekim arasında retro hareketi olacak. Bu dönem, e, klasik biliyoruz, Merkür retrolara iletişim sorunları yaratabilir, planlarımız biraz ertelenebilir, gecikebilir. Özellikle sizde iş hayatınız, günlük hayatınızın detaylarında, çalışma konularında, birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişkilerinizde retro döneminde biraz... E, uzlaşma sorunları yaşayabilirsiniz ya da hep geçmişle ilgili yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir ama 27 Eylül'e kadar Aslında ayın büyük bölümünde de Merkür ileri hareketli olacak bu nedenle verimli bir ay en azından yeni bir konu varsa yeni bir işe başlayacaksınız ya da süre gelen işinizde yeni bir adım atacaksınız bir eleman işi alacaksınız veya bir sözleşme yapacaksınız bu konuları 27 Eylül'e kadar daha rahat toparlayabilirsiniz ve 21 Eylül'de balık burcunda dolunay var. 28 derece balık dolunayı çok güçlü bir derecedir. Çok duygusal, çok hassas enerjiler veriyor. 11. evinizde olduğu için özellikle gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz ee, bazı sizin için hayaller olabilir bunlar, dilekler, umutlar olabilir. Ee, Dolunaylar bir tamamlanma sürecidir aslında, bir fark etme dönemidir. Evet, bazı niyetlerinize, hayallerinize, dileklerinize bu Dolunay'la beraber kavuşabilirsiniz. Bu mümkün tabii ki ya da üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlanması mümkün. Ee, bir grup çalışması, bir ekip faaliyeti olabilir. Özellikle sosyal alanlar, arkadaşlarınızla ilgili konular da Dolunay'da çok aktif olabilir. E, e, bu dolunay tamamlanma enerjisiyle belki bazı yol ayrımları ya da bir projede e, bir fikir değişikliği ya da hani çok hayalci olduğunuz ya da çok aşırı idealist olduğunuz bir e, konuda biraz daha gerçekçi olmanız gerektiğiyle yüzleşebilirsiniz ve e, artık Merkür de burada detaylara dikkat etmeniz, bunları toparlamanız için size fırsatlar sunabilir. Arkadaş ilişkilerinizde romantik konular var. Bazı arkadaş ilişkilerinizde ya da finansal paylaşımlarınızda da yine çok duygusal olmamaya çalışın. Çünkü balık daha fedakar daha böyle e, empatik, e, biraz e, çok etki altında kalabilen bir enerjidir. E, özellikle ilişkilerde, aşk konularında, romantik konularda, arkadaş ilişkilerinde ya da finansal konularda e, sizin de çok idealist ve fedakar davranma durumunuz olabilir. E, daha gerçekçi olmakta fayda var. Ama bazı hayallerimize de bizi kavuşturabilir tabii ki bu dolunay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa Dolunay'ın tesirleri daha yoğun olabilir sizin için su burçları ve toprak burçları tabii ki bu dolunaydan daha fazla destek alıyorlar. Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir üçgen açı var. Jüpiter kova burcunda, Merkür terazi burcunda. Merkür Jüpiter üçgenleri eğitim, iş konuları, sosyal ilişkiler, iş birlikleri alanında ya da bilgiyle alakalı hani her türlü iletişim, sosyal medya, entelektüel konular buralarda güzel açılımlar getirebilirler, destek getirebilirler. Bu dolunayda bu da aktif olacak 20 Eylül 22 Eylül arası özellikle ee, Siz de bunu özellikle iş e, konularında kariyerinizle ilgili konularda e, değerlendirebilirsiniz bazı hayalleriniz var örneğin bunları üstlerinizde konuşabilirsiniz e, iş arayışlarınız olabilir bazı projelerinizi fikirlerinizi başkalarıyla konuşabilir paylaşabilir Belki onlardan önemli destekler alabilirsiniz Yaptığınız işler başkaları tarafından fark edilebilir. Bunların maddi manevi ödüllerini alabilirsiniz. Bu size bir gelir artışı, belki bir görev görevinizde bir ilerleme ya da toplumdaki statünüzde bir değişim, bir yükselme bunları getirebilir tabii ki. Evet, 22 Eylül'den itibaren Güneş artık terazi burcuna geçecek sevgili boğalar. 22 Eylül ile beraber terazi burcuna Güneş geçiyor Merkür 27 Eylül'de gerilemeye başlıyor ee, Ekim ayında da zaten terazi burcunda yeni ay doğacak ayın özellikle 21'inden sonra 22'sinden sonra daha çok e, iş konularına odaklanıyorsunuz sorumluluklar günlük hayatınızın detayları öne çıkıyor ve genel sağlığınız genel sağlığınızı önemsemekte fayda var biraz belki son zamanlarda kendinizi ihmal ettiniz işte yapılacak kontrolleri böyle checkapları e, ihmal ettiniz bunlarla ilgilenebilirsiniz e, evcil hayvanlarınızla ilgili onların bakımıyla ile, kontrolleriyle ilgili konular gündemde olabilir e, çalışma alanınızda evde çalışıyorsanız hani iş ortamlarınızın düzenlenmesi veya buralardaki hazırlıklar ya da mesleki alandaki bazı düzenlemeler, birlikte çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, tüm bu alanlara odaklanıyoruz. Buralardaki detayları gözden geçirip düzenlemeye çalışıyoruz sevgili boğalar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.